Huzurlu olun ama tutku ve enerjinizi kaybetmeyin. Boğa burcu erkeği için bir diğer olmazsa olmazı tutkudur. Etrafındayken sizin içinizdeki tutkuyu görmesine izin vermelisiniz. Beraber yaşayacağınız tutku dolu anları hayal etmesini sağlamalısınız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 Ancak bu onların her çiçeğe konmadığı anlamına gelmez. Aksine zor aşık olurlar. Zaman onlar için önemli değildir. Sizi hayatının aşık olarak gördüyse sonuna kadar ısrarcı olur. Birlikteyken sizi memnun etmek için elinden gelen her şeyi yapar. burcu erkeği birlikteliğe başlama konusunda ağır davranır. Ancak zamanla karşısındakinden emin olduğunda olağanüstü bir değişim gösterir. Romantik bir aşık adama dönüşür. burcu erkeği büyük düğünleri tercih eder.